arkadaşlar, yeni bir yararlı video eğitim videosuyla eğitimde bu e, videomuzun <gülüyor> da doğrusu arkadaşlar sizlere ucuz kitap almak e, ile ilgili arkadaşlar e, tiolarım devam edecek Ucuz kitabı nasıl bulabiliriz bundan alakalı biraz Şöyle bir bakalım. Misal. Bugün de hangi siteden bakalım? pgm.net'ten bakalım. Bu da bir yayın evi aynı zamanda. Kendi yani sitesi Şuradan bir tane kitap seçelim arkadaşlar. Bu kitabı nasıl ucuza bulabiliriz? Bunlardan bahsedelim. George Orwell. Bu da güzel. Denemeler var. Misal. Misal. Değişik bir kitap. Palme'nin mesela Palme yayın evinin kitabı. Bunu ilk başta bir ISP'ni bulalım. 2020'de basılmış Ankara. Şimdi bu enerji adında TYT olmuş Türkçe deneme sınavı. Ee, bu kitabı 38 TL'miş. Bunu en ucuz nasıl bulabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Şimdi ISP'ni yapıştırıyor arkadaşlar. SEO'da iyi olan demek ki kitap seçmiş. Kitap seç de kaç paramış? 32 25miş. 38 bunu eledik. Sonra geliyoruz burada. Bu şekilde bakabilirsiniz. Fakat ilk başta şöyle bir alışveriş yap dediğimde kitap işlerde varmış. 33 25miş arkadaşlar. Bakalım doğru mu? 33 25miş. Kitap seçte kaçlı aynı. İkisi de büyük firmalardan biri ellerin eleyelim, eleyelim alıyorsun. Geç 62'ler. 33 25'ten aşağı olan fiyatlara bakıyoruz. Kitap işler aynı. Tamam. Şimdi Trent yola bakalım arkadaşlar. Trent yola bakalım. Trent yolda bakalım. Bu kitap bize en ucuz kaç paradan görünecek? 44. Aslına bak Trent yoldan alanına hayret ediyorum ben. Nisan <gülüyor> Trendyol'da 44.10. Sitesinde ee, mesela kitap işlerinde kaç para varmış? Ara sonunda geç. 33.25. 1 cent. Orası sitesi benim için daha avantajdır. Sonra hepsi burada Trendyol. Hepsi burada da bakalım. Var mı? Hepsi burada da var mı? kitap? Sanal pazarlara bakıyoruz. Şimdi sanal pazarlarla kıyaslama yapıyoruz arkadaşlar. Bu kitap Var mı, yok mu? Yok. Sonra ee, PTT AVM'ye bakalım. PTT AVM'de var mı? N11'e bakacağız bir de. O açıda dursun. N11.com'a bakalım. Burada satılığım bu kitap. Açılırsa. Şimdi. Bu kitap. Bu ISBN'de kitabı istiyorum ben. Var mısın yok mu 81 kitap gözükmüyor. Öyle söyleyeyim. Geç. Geç. Daha sonra yapıştır. Burada da yok. Sağ pazarlara geçiyoruz şimdi. Google arıtmalarına geri gelin arkadaşlar. Kitap seçte var. İmaiş de var. Kitapsan da var. 32-25 33.25 bize atıyorum. Bu da kaçtı. 335. Tamam. Fiyatlar aynı. 5'te garanti, kitap sandı. 335. Maksimum kitapta kaçmış? Geç. Maksimum da pahalı. Diyaner. Bora dağıtım varmış. Simetri varmış. 38 geç. Diyaner'de. 47 geç. 33.20. simetride mesela. simetride yanlış okuması var. Pardon. Ee, 33 20 misal dik simetri ikinci şeyimiz oldu. Başka bir kitap benim hocamda varmış, çıkartıyorda varmış, tarzında varmış. Bir tane de varmış. 6 tane 47.50 geç. 33 25. Bizim oğlumuz neydi? 30-20'den düşüklere bakacağız. 33-25 Geç. Geç. Şimdi 47-50 diyor. %45 indirim yapmış. 47-50 diyor. %30 yapmış. Pelikan kitap evinde ise kaç paraymış? İndirme fiyatı 26-13 arkadaşlar. Simetriyi de attık. Şu anki firmamız bu. 47 vesaire vesaire. Misal. En ucuzu nerede bulduk arkadaşlar? Stokta var mı? Temin süresi 3-3 gün sürüyor. Mesela Pelican ee, neredeymiş bu firma? Ama temin 3 gün bekleyiniz mi? Ben beklerim yani. Sonuçta ucuz. Arayıp, firmayı arayıp sorabilirsiniz. Ankara'da. Bu kitap, ee, şöyle düşün bir de. Kitapta da, bu temin olayında da şunları düşünün. Misal, ee, bu aldığınız sitedeki eticel sitesinin nerede olduğuna bakın. Bu neredeymiş bu firma? Sıhiyediymiş Ankara'da. Bir de, ilgili kitabın, Palme yayın ilgili İlgili kitabın, e, yerine Bakın Arkadaşlar Palmi Yayın Evi Diyelim Palmi Yayın Evi Nerede Gelirseğer Palmi Yayın Evi Neredeymiş Arkadaşlar O Oda Buradaymış Misal Bakalım Neredeymiş Sıya tarafında. Palmi Yayın Evi Asıl Şeyi Nerede Hemen Hemen Yakınlar Mesela Bu Firma Pelikan Palmiye Yakın yani rahatlıkla temin edebilir mesela. Gibi gibi gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde bir kıyaslama yapın. Aynı zamanda. Yani aldığınız kitabın mesela aldığınız kitap örnek diyorum. E, yayıncısı nerede? İstanbul'da. Fakat e, sizin aldığınız firma Erzurum'da mesela ediyorum. Gibi gibi. Yani aynı yerlerde ise yayıncı daha hızlı bulacağı için ve ucuzsa bu şekilde Tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Bu yayınımız da bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.